Selamünaleyküm arkadaşlar hayırlı dersler diliyorum alaikum vallahihum neshaya tawna rabbil muhammedin alihi arkadaşlar geçen hafta yayın türlerinin Zotori'ye tanıtılmasını anlatırken gazetede kalmıştık. Yani buradakilerin hepsinin ortak noktası nedir? Daha önce de gösterdik. Eser türünü eklerken ne yapıyorduk burada? Bir kısmı son kullandıklarımız burada var. Geri kalan burada. Buradan doğru eser seçmemiz lazım. Gazete yazısı veri türündeki kaynaklar burada gazete makalesi şeklinde seçmemiz gerekiyor. Ee, şöyle bunlara biraz hızlı geçelim. Farklı bir şey varsa onları söylemeye çalışalım. Evet, burada örnekler var. Gazete haberi yazarlı olursa, tabi burada görüldüğü gibi yazar adını giriyoruz. Yazarsız olursa, bu daha önceki eser türlerinde de geçmişti. Ne yapıyoruz? Ee, yazar kısmını boş bırakıyoruz. Evet, rapor var. Bunlar zaten burada rapor diye seçenek var. buradan bunu rapor şey yaparsak burada gördüğünüz gibi raporu seçiyoruz. Ahmet ses geliyor değil mi? Evet hocam. Tamam, sorun olmasın. Evet raporda yazar yazarsız diyor. Bu sefer arkadaşlar raporu yayınlayan kurum yazıyoruz. Burada örneğin daha önce söylemiştik Kişileri biliyorsunuz otoraya kaydederken ne yapıyorduk? Ee, şöyle bir, burada soyad, at şeklinde yazıyorduk. Burada kurumu yazdığımız zaman, kurumlarda soyad kısmına o kurumun kısaltmasını, diğer kısmına da at kısmına da normal düz halini yazıyoruz. Buradan bakarsak, mesela Meclis Araştırma Komisyonu'nun kısa, kısa hali, kısaltması makmış, mak virgül, meclis araştırması yazılıyor. Bu da önce de geçmişti. Yazarlı olursa yazarı yazıyoruz. Burada gördüğünüz gibi iki yazar var. Burada ne yapıyoruz? Yazarlar birden fazla olursa şöyle büyütelim. Şu yazar adını eğer biz bir yazarı yazdık. Daha sonra ikinci bir yazar eklememiz gerekiyorsa burada artı işaretini tıklayıp bunu açıyoruz. Eğer yanlışlıkla yapmışsak eksiği tıklayarak bunu siliyoruz. Evet, basın ülkeni biraz bizim e, az kullanacaklarımızı hızlı geçelim değil mi? Bunlarla ilgili artık kataloglar, görüşme yapılırsa ne olacak? Bunların bunların hepsinin açıklaması, e, isnat kılavuzunda var. Biz vaktimizi daha tasarruflu kullanmak için sık kullanmayanları geçelim. Mevzuat. Evet, mevzuat bazen kullanmamız gerekebilir. Bunlar kanun türünde giriliyor buradan. Yani buradan bakacağız. Mevzuatı girerken şuradan kanunu seçmemiz gerekiyor. Yazar adı alanına mevzuat adını yazıyoruz. Yayın kısada alanla ise mevzuat azı kısaltması yazılır. İşte YK, Yüksek Öğretim Kanunu gibi. Evet. Burada arkadaşlar eser türü kanun seçilmiş. Kanunun adı yazılmış. Yazar kısmı boş bırakılmış. Kanun kısmına bu nerede yayınlandığı, varsa bunun kanun numarası vesaire bunlar kabul tarihi buraya giriliyor. Kısa başlık alanına da bunun kısaltması girilmiş. Evet, resmi gazetede yayınlanmayan oluyor değil mi? Ünerge gibi. Standart mahkeme kararı yani burada olabilir. Bu mahkeme kararı türü kaynaklar dava geçiyor. Burada oradan onu seçmemiz lazım. Şurada dava var. Burada ben de en son kullandıklarım var. Burada göremediğimizi buradan bakmamız gerekiyor. Yazar adı alanına soyad ad formunda örneğin mahkemenin kısaltması ve normal yazılır örneğin AYM Anayasa Mahkemesi gibi. Diplotel geçtiği yerde mahkeme kısaltmasını parantez içerisinde göstermek için ilave alanına authority AYM veya court AYM yazmak gerekir. Yani şu ilave alanı hatırlarsanız bizim evet. Bazen direkt da yapamadığımız, yani böyle şu şekilde burada bir direkt başlığı, künye bilgisi giderken başlığı olmayan konularda ne yapıyorduk? Burada olmayanı, bunun kodları var. E, bu kodlarını bilerek ilave alamına yazıyoruz. Bunlar neler olduğunu yeri geldikçe ifade etmeye çalışıyoruz. İnternet sitesinden zaman zaman bilgi almamız gerekebilir. İnternet sitesi türü kaynakları burada eklerken ne yapıyoruz? Web sayfası. Bu arkadaşlar şöyle bir şey gördüğümüz otorada. Bakın şu anda burada. Web sayfası burada gözükmüyor. Ama biz olanı bozmayalım, yeni bir şey ekleyelim diyelim ki buraya geldik. Web sayfası yok. Burada Künye olduğu yerde eser türünü seçersek bunun altında web sayfası gözüküyor. Buradan web sayfası olarak bunu seçmemiz gerekiyor. Site veya kurum adı ve kısaltması yazar alanına ad soyad formunda örneğin Dip Diyançlar Başkanlığı şeklinde kaydedilir. Dip notta ilk geçtiği yerde kurum kısaltmasının panelli içerisinde göstermek için bu isnadın bu kuralı ilave alanına atölye dip yazılır yukarıda. Ee, bunu gördük. Evet şimdi burada başlık kurumun e, bu neyle ilgiliyse bu siteye baktığımızı. Sonra bunun yazarı kurumsa önce kurumun kısaltmasını sonra normal adını yazıyoruz. Ee, burada internet adresini, erişim adresini, erişim tarihini. Buraya da arkadaşlar dip niye? Çünkü şu örnekte bakalım. Dipnot'ta ilk geçtiği yerde Diyanşıları Başkanlığı Panthez içerisinde dip yani kurumadı kullandığı zaman isnaftaki kural bu şekilde. kurmadı kısaltmasını dip nokta ilk geçtiği yerde panthez içerisinde veriliyor. Bunun zotolarda otomatik olarak gösterilebilmesi için burada şu ilave alanına authority şurada görülüyor. Dip şeklinde bunu yazmamız gerekiyor. Veri tabanları yazılımlar yani programlar olabilir patent Fazla kullanıyoruz. Sosyal medya. Artık günümüzde sosyal medya da yaygın. Şimdi sosyal medya veri türündeki kaynakları yine web sayfası olarak az önce görmüştük. Seçiyoruz. Ee, sosyal medya adı web sitesi başlığı alanına, şurada bakın web sitesi başlığı alanına, buraya arkadaşlar ne yapıyoruz? Sosyal medyanın adını yazıyoruz. Twitter, neyse Facebook gibi Gönderi tarihi ve saati ise ilave alanına şu şekilde yazılıyor. Demek ki bunun gönderinin e, tarihi ve saatini şu ilave alanına örneğin, şuradan kopyalayalım. Ne yapıyoruz? Bunu buraya bu şekilde yazmamız gerekiyor. Evet. Bu tür veri kaydedilirken gönderi Adı mevcut değilse bu alana gönderin metninin ilk sözcükleri ve sonrasında da üç nokta ile gönderinin son sözcüğü yazılır. Evet demek ki arkadaşlar gönderinin başlığı yoksa burada diyor. Örneğine bakalım. Şu başlık alanı arkadaşlar. Bu gönderinin adı yokmuş. İşte 2019-2020 diye başlıyormuş. Biraz baş kısmını yazdıktan sonra 3 nokta konulmuş ve ondan sonra devam edilmiş. Demek ki burada gönder acı mevcut değilse bu alana, yani ad alanına başlık alanına evet Gönderim metnin ilk sözcükleriyle sonrası 3 nokta. Biliyorsunuz 3 nokta yani bu söz devam ediyor demek. Sonra da son sözünü buraya ekliyoruz. Evet başka ne var? Film. Bunlar kullanılır ama artık bunlara geçelim. Çok fazla bizim ilahiyat alanında kullanıyoruz. Video kaydı yani. Ses kaydı kullanılabilir. Bunlara buradan Nota kağıdı, müzikle vesaire ilgilenler için. Sınav kağıdı artık bu demek ki sınavlarla ilgili bir araştırma yapılırsa. Saat eseri ve tarihi, tabi bu sanat tarihçileri bunlarla ilgilenirler. Fotoğraf, dijital ne demek yani? E, böyle matbu değil de artık cihazla, makinede olan değil mi? Fotoğraf demek. Evet, harita, tarihçiler bunu kullanabilir. E-posta da arkadaşlar, günümüzde tabi e-posta yaygın olduğu için e-posta da yani kullanılabilir yani bir bilim adamıyla bir konuda veya araştırma yaptığınız bir konuda bir kurumdan bir yerden bilgi almanız gerekebilir. Örneğin diyelim ki ilahiyat alanında Diyanet ve Diyanet'e bir konuda bir soru sordunuz. Bunu e-postayla gönderdiğiniz zaman tabi e-postalar kalıyorlar. Bunu saklamak lazım. Bu sefer arkadaşlar e-posta veri türünde kaynakları e-posta türünde girmemiz lazım. Burada zaten direkt Evet, e-posta türünde. Şimdi burada arkadaşlar e-posta ben göremedim. Şurada var, evet. E-posta olsa bunu seçiyoruz. Burada ilave alanına ise genre e-posta yazılır. Genre, arkadaşlar Arapça, tür demek. Dolayısıyla Eser türünün e-posta gözükmesi içindir. E eser türü e-posta var ancak bu kodu yazmayınca eser türü mektup olarak gösteriliyor. Demek ki arkadaşlar biz ne kadar burada e-posta seçsek de şu ilave alanına generek şu kodu yazmamız gerekiyor ki bunu dipnota kaynakçı eklediği zaman ne yapsın? Doğru eklesin. Burada dikkat ederseniz daha önce söylemiştik. İsnap işte Zotero'da her kaynak türünü Simgesi farklı bak. Onunla ilgili bir simge bak. Şu mektuba benziyor. posta değil mi? Şurada web sayfası biraz sanki internet tarayıcı sayfasına benzetmeye çalışmışlar. Evet. Kısa mesaj değil mi? Cepten cebe gönderiliyor. Bunlar anlık ileti olarak yazılıyormuş. Kısa mesajı eğer kullanacaksak. Burada bakın. Anlık ileti var. onu da simgesi farklı. Yalnız bu kısa mesaj türünde ilave alanına şu şekilde yazmamız gerekiyor ki tip nokta doğru gösterilsin. Ambaraj fazla kullanmayız. Şimdi arkadaşlar geldik. Biz şu anda tabii biraz araya kitap türleri girdiği için uzadı. Biz şu anda e, zotorayı açtığımız zaman Biraz daha büyütelim şöyle. Tam gözüksün. Simgeler. Evet, burada biz Zotero'nun e, buradaki ana sayfada görülen e, simgeleri sırasıyla anlatıyorduk. Bu yeni derme ile ilgili kısmını gördük. Yeni kitaplık şeyini gördük. Sonra yeni eser ekleme dedik. Bu eser eklerken türlerinden bahsettik. Ondan sonra Önceki derslerde eser bilgilerini buradan ISBN'e doyu numarası makalede oluyor. Bunu yazarak da hatırlarsanız örneğin ISBN'e yazıp enter basıyoruz, internetten arıyor. Bazen bu kitapların ISBN'e kayıtları künyeler künyeleri internette varsa oradan da bir şey bulabiliyordu. Ondan sonra buna yeni not ekleme. Evet. Şimdi burada arkadaşlar not ekleme yani bu ne demekti? Hangi bir künyeye Künyeni demek bir, eserle, bir eserin bir ve kaynakta da yazılması gereken bilgiler demek. Herhangi bir esere, bu daha önceden oluşturmuş bir eser de olabilir. Örneğin diyelim ki şu eseri tıkladık. Bakın bunun eki varsa arkadaşlar, şu an bir eserin şöyle başında ne diyelim içeri doğru bir o işareti oluyor. Onu tıklayınca altındaki ek gözüküyor. Eğer eki yoksa herhangi bir şey gözükmüyor. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz? Buna kitaplara not ekleyebiliriz. Not eklemek için ne yapıyoruz? Burada yeni bağımsız not ekle var. Bir de alt not ekle var. Şimdi bağımsız dediğimiz zaman bu tamamen bağımsız. Künyelerden bağımsız. Burada gördüğünüz gibi bir, şekilde. bir not. Yani biz bir eser künyesi bilgisi değil de bir not da buraya künyelerden ekleyebiliriz ama eğer yeni alt not eklelem şu anda bakın pasif. Niye pasif? Çünkü bir eser seçmem lazım. Örneğin bir eser seçtim. İşte buraya bu eserin altına bir not eklemek istiyorsan alt not ekle diyorum ve buraya arkadaşlar artık yani eserle ilgili buraya not alabilirim. Not alabilirim. Bunları yazabiliriz. Bunu yazdığımız zaman bakın burada bu kalır. Yani bu ne demektir? Bizim yararlandığımız kitaplara, makalelere ne yapabiliriz? Buradan çeşitli notlar ekleyebiliriz. Burada bunun yazın ayarları var. Evet Ahmet not eklemeyle ilgili sorun var mı? Bir de tabi not eklemenin şöyle diyelim şu bilgi kısmı bir, şu bilgi eserin künye bilgiler demek. Onun yanında da notlar başlıyorlar. Oradan da ekle dediğimiz zaman ne yapabiliyoruz? Buraya not ekleyebiliyoruz. Yani bu Zotoro'da eserin künye bilgilerine artık bu eserle ilgili, o makaleyle ilgili çeşitli notları yazıp orada kalmasını sağlamamız mümkündür. Bununla ilgili sorumuz var mı? Hocam not ekleme kısmı nasıl açılıyordu? Tekrar gösterir misiniz? Not ekleme iki yerden yapabiliyoruz. Önce şu bak, kalem simgesi var ya Ahmet. Evet. Onun yanında bir altında artı işareti olan yeni not üzerine ektiğiniz zaman bir şey var. Burada iki seçenek var. Bir bağımsız not var. Bir de alt not ekle var. Evet. Bağımsız notu tıklarsak herhangi bir küye, müstakil bir sanki küye gibi bir not ekleyebiliyoruz. Dikkat edersen böyle müstakil oluyor. Tamam mı? Hı -hı. Bunu artık e, ilk yazdığımız kerime, onun oluyor mesela, bağımsız not ekleme denemesi. Bu ne işine yarar? Diyelim ki ödevinle, senin ödevinle, tezinle ilgili bir makale okurken o anda hemen e, bazı püf noktalar aklından kalabilir, yani unutmayayım diye direkt buraya onu ekleyebilirsin. Örneğin bu makale, şu tez, bu kitabın şu yönü önemli, şu yönü orjinal, şu konuda dikkat et, değer bilgi var gibi ne bileyim artık. Yani notlar düşebilirsin. Bu neye benzer? Nasıl ki bazen kitabın üzerine, kenarlarına değil Not yazman gerekli ihtiyaç oluyorsa, o ihtiyacı burada da not ekleyip tıklayarak yapabilirsin. Evet. Şimdi burada bir künye ekleyeceksek, önce künyeyi tıklıyoruz. Sonra bu, buraya geliyoruz. Alt not ekle. Zaten küyayı seçmedikçe bu, bu sefer, bakın şunun altında bir tane bir not var. Şimdi ben bir tane de eklemek istiyorum. Bu aslında not değil. Bu otomatik bir kod. Yani kendisi eklemiş. O bizim not eklememizle ilgili değil. Kendimiz bir not eklemek istiyorsak ne yapabiliriz? Alt not ekle demek. Bunun altını ekle. İşte buraya örneğin Ecel konusunda bakınız dedik. Başka bir aklımıza gelen kaynağı bilgiyi buraya ekleyebiliriz. Şimdi burada not eklediğimiz zaman altında iki tane seçenek var Ahmet. Görüyorsun. Bir ilgili diyor. Bir de etiketler diyor. İkisini de, de burayı tıkla diyor. Bak tıkladığın zaman bir eser künye seçme penceresi geliyor. Şu zatırı. Gördün mü? Şimdi bu neymiş arkadaşlar? Girilen not ile başka not, eser veya eserlere ait dosyalar arasında bağlantı kurmak. Bu ilgili demek arkadaşlar. Ben buraya bir not yazdım. Bu notun ilgili olduğu başka notlar ve eserler varsa, örneğin Ecel konusunda olabilir ki ben ikinci bir künye bilgisi eklemiş olabilirim. Bunları birbiriyle itibatlamak istiyorsan, burayı tıklıyorum, örneğin buraya geldim. Farz edelim bu benim eserle ilgili. Tıklıyorum. Ne oluyor? Onunla bu eser arasında bir irtibat oluşturmuş oluyor. Burada altında ayrı bir pencere düzenine dersen bunu müstakil olarak bu pencereyi açıyor. Öyle bir imkan var. Evet. Bak, az önce ben eklediğim burada gördük Ahmet. Gördün mü? Bunu bir daha gösterebilir miyim? Evet hocam. Yani demek ki az önce eklediğim Şeyler, mesela bir tane de ekleyeyim. Geldik buraya. Notu tıkladım. İlgili dedim. Bununla ilgili diyelim ki başka bir kaynak daha buldum. Mesela şunu buldum diyelim, ispat dedim Okey dedim. Bak buraya geldi. Bunu tıkladığım zaman bak buraya bu geliyor. Hı. Evet. Evet. Şimdi... Buradan birden fazla eser seçebiliriz. Şu eksi demek burada eksi var. Bunu tıklarsak tam ekran yapayım. Bakayım başka bir şey var mı? Evet bu notu silmek istersek eksi tıklıyoruz. Böylece irtibatı şey yapıyoruz. Yeni bir şey eklemek istiyorsak buradan getiriyoruz. Birden fazla seçeyim. Bakın. Üç tane seçtim. Üç tane buraya ekledim. Şimdi birden fazla seçim bu genel kuraldır. Seçebilmek için ne yapıyoruz? Ee, klavyeden CTRL'ye bastıktan sonra istersek şöyle arka arkaya, istersek arka arkaya olmadan seçim yapabiliyoruz. Evet, ilgili bu. Diğerine bakalım. Şöyle alt notu tıklayalım. Etiket var. Etiket demek ee, evet ilişki koruma üst kısımdaki ilişki tıknak da yapılabilir. Gel şunu demek istiyorum. Geldik buraya. Daha notları buradan da ekleyebiliyoruz. Tamam mı? Şuradan da ekleyebiliyoruz. E, etiketi bir eseri seçtiğimiz zaman tıklayarak etiket ekleyebiliyoruz. Tıklıyoruz. Etiket ne demek Ahmet? Bir anlamda o eseri ifade eden anahtar kelimeler demek. Evet. Bu nerede işe yarar? Şimdi bak, şurada, bak, şurada gösterilecek bir etiket yoktur. Alt kısmını görüyor musun? Eğer bir etikete bir e, künce etiket verilmişse bu, tıklandığı zaman burada gözüküyor. Bunu deneyelim. Mesela bu, bunun bu faizmiş. Ben buna bir faiz diyeyim. Bir de riba diyeyim. Yani bize riba deniyor. Ya. Etiket tıkladım. Bak şimdi bak onu, Bak buraya gördüm bunu tıklayınca daha doğrusu onu da tıklamam şart değil. Bu etiket olan bir dermeyi yani alt krasörü tıkladığımız zaman bak altta bunlar geliyor. Onun hakkında bilgi veriyor. Efendim? Onun hakkında bilgi veriyor yani. Ya bu şöyle olur abi. Ee... Diyelim ki belki binlerce küyyeyi topladığın şeye e, hani kendi Zotarona. Eğer eserlere onun içeriyle ilgili etiket verirsen Etiket kısmından örneğin faizle ilgili olan bütün künyelere sen faiz ve riba etiketini eklersen buradan faiz ve riba tıkladığınız zaman bütün bu etiketler seçilir. Şimdi denemek için bir tane daha birisine daha verelim. Şöyle gelelim. Ya bu ilgili değil de. Dur şunu çoğaltayım ben. Denemek için. Burada ne diyelim? Faizin Ekran açıldı. Faizim diyelim ki zararlar Tamam mı? Şimdi bakın bunun etiketine bakalım. Evet az önce aldığım için, çoğaltığım için var. Ben olmasaydı bunu da tıklasaydım. Şimdi geldik buraya bak. X seçildi gördün Evet. Etiket anlaşıldı mı? Demek ki etiket neymiş? Bir anlamda anahtar kelime o kitabın. Anahtar kelimesi. Evet. Faydası ne olur? E, şurada alama kısmı var ya Amir, üst kısımda. Bak tüm alanla etiketler dedik ya mesela biz buraya da yazdığımızda mesela buraya faiz yazayım ben. Ya riba yazayım. Şöyle önce şöyle gözükmesin. Riba diyeyim. Bak adlarında riba geçmiyor ama etiketlerine geçtiği için bunu buldu Anak. Gördün mü? Yani etiketin evet. e, demek ki faiz olmuş. O esere ulaşma konusunda bize faydası olur etiketi iki taraftan da ekleyebiliyoruz. Gerek bu etiketler kısmından gerekse ta bu esere ekliyorsak notlar etiket ekleyeceksek de bu alt kısmına etiket ekle kısmına bunu yazacağız. Örneğin mesela bu neymiş? Mürciilemiş. Mesela buraya bir etiket ekleyelim. Ne diyeceğiz buna? Mürciye diyelim diyeyim. Böylece bu etiket buraya eklenmiş olur. Bunu da geçiyorum ama Bununla ilgili bir şey var mı? Yani yok hocam. Şunu da sanıyorum. Evet. evet. Etiketlere burada anahtar kelime diye eklemiştik, gönderdik. Anlamından, öneminden kısaca bahsetip, bulmamıza işimize yaradık. Örneğin arkadaşlar, mesela bir etiket ne olabilir? Burada bazı ihtimalleri yazmışım. Mesela fıkıhla ilgili konuşursak, diyelim ki ve alan mesela tefsir kitaplarının hepsine bir tefsir etiketi eklersek, etiket alanına çünkü şuraya mesela şöyle yapayım ben. Şu anda şuraya ben mesela çok etiketli olsa burada faiz yazsam ne olur? Faizle ilgili olan şeyleri bulur, etiketleri. Ben demek ki e, Zotero'daki kitaplarıma, tefsir, hadis gibi alanlarına göre veya da efendim fıkıh, hanef fıkıh gibi mesela hanef fıkının kitaplarının etiketine hanefi fıkıh yazsam ne olur? Veya Hanefi yazsam, işte bunu yazdığım zaman burada bütün Hanefilerle ilgili kitaplar sıralamış. Evet, girilen nota etiketler eklemek, onu lazım önce gösterdim. Şurada gördük. Nota etiket ekleme şu alt kısımdan yapıyoruz değil mi? Küye etiket ekleme bu üstten yapıyoruz. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Daha. Ben de bunu hızlı geçelim bence. Siz bilirsiniz hocam hangisini... Hayır yani şu anda genel şey anlattık. Tabii. Geçelim. Anahtar kelimeler konu başlıkları eserleri otomatik etiketlemek. Yani önemli görmediğiniz yerleri bence hocam atlayabilirsiniz. Önemli yani. derken yani. Olabilir yani. ama artık hani şu anda biraz haftalarımız azaldığı için biraz hızlansa kanaatince iyi olur. Aynı pencerede düzenle. Ayrı pencerede düzenle. Ondan az önce göstereyim, tekrar göstereyim. Şurada etiketi yaptım şurada bak. Ayrı pencerede düzenle var yani müstakil pencerede aç demek, tıkladığımız zaman bu ilgili ve etiket kısmını buradan da düzenleyebiliyoruz. Evet, burada şu bağlantı eklemek istiyorsak, buraya bağlantı girebiliriz bununla ilgili. Eserle ilgili bir internet adresi varsa. Evet, etiket eklemek eserlere dedik bunu kısaca gösterdim. Evet. ilişki eklemek, bağlantı kurmak diye az önce hatır söyledim. Hatırladın değil mi? Ahmet bunu. Evet. Şuradan ilgili evet, ilişkili. Yani burada şunu gördük. Künyenin kendisiyle ilgili not, etiket, ilişki yani başka bir dosya veya notla irtibat kurmak istiyorsak künyeyle ilgili olsa üst kısmı kullanıyoruz. Eğer notlarla ilgili olsa, ona tıklayınca bu alt kısmını kullanıyoruz. Bunu da az önce söyledik. Evet, eseri tanrı konular eklemek onu zaten söylemiştim. Şurayı anlattık. Bunu daha önce de derste de uygulamasını yapmıştık hissine i̇şte beni üzerinde. Hatırladın mı onu? Mesela bir... ne yapmıştık hocam? Şimdi şuradan Hı. İSEBE'nin numarasını ha. bulmak. Tabii, gelince önce, aynen aslında, çıkıyordu. Evet. Bak arıyor, bulursa çıkıyor. Bazen bulamıyor artık şansımız yani. Bunu önceden bulmuş. Bakalım şimdi bulacak mı? Bulmuyor. Evet. Buraya makalenin doyu numarası yazılabilir. Bak Fütüvud buradan buldu, görüyor musun? Bunu buldu. Evet. evet. Evet. Onu daha önce göstermiştik. Geçiyoruz. Bunları. Bulamazsa bulamadım diyor. Burada İSEBE'ne falan doyu numarası bir makale. Onları anlamını söylemişiz. Artık o doyu makalelerle ilgili bir kimlik numarası. Yani onun tekrarı yok. Nasıl ki TC kimlik numarasının veya telefon numaraları değil mi? İkincisi olmuyorsa ise benim olsun, makalenin doyu numarası olsun, bunlar artık numara, ikinci bir esire veya makaleye verilmiyor. Özellikle makalelerin doy numarası son zamanlarda bunun kullanımı yaygınlaştı. Bu o makaleye ulaşma konusunda e, kolaylık sağlıyor. Yeni eser künyesini internet sayfasına eklemek. Evet şimdi devam ediyorum. Bunu da e, biraz bir internet sayfası açayım. <gülüyor> Daha önce e, seninle şeye girmiş miydik? Dergi Park'a. Evet hocam. Dergi Park'a tekrar girelim. O zaman bunu belki de göstermiştim. Örneğin Şöyle bir e, dergi parkta, bundan önce girdiğim için burada açıldı. Şimdi burada, e, tabii bunu daha önce şunun için söylemiştim. Bazı dergi park gibi e, bilimsel dergilerin yayınlandığı veya sayfalarda ne oluyor? Doğrudan e, künye bilgisini, Zotora gibi programlar aktarma düğmesi oluyor ve yazısı oluyor. Mesela burada var. Bu, bu ne demek arkadaşlar? Ben şu anda bunu tıklarsam bu ne oluyor? Benim üyelik hesabıma ne yapılıyor? Bak bu bak burada gördüğün gibi şu anda benim yani şu bilgisayarda olan e, pro e, şahane kitaplarım benim üyelik hesabımda var. Bence önce bundan bahsetmiştik. Yani ne demiştik? Zotorya üye olursak ne olur? E, bizim üyelik internet üzerinden yani Zotora'da yaptığımız değişiklikler dem oraya aktarlarak bunun bir yediği tuttu demiştik. Şimdi bir sayfaya geldiğimiz zaman farenin sağını tutuyoruz Ahmet. Burada Zotora'ya kaydettiği bir yazı var farenin sağında. Bu sen deneyebilirsin. Burada üç tane seçenek var. Üçünde de Save to Zotora'da. Bunu Zotora'ya bu bilgi diyor. Burada embed Metadata, web sayfa Vip Snapshot. Şimdi e, burada birincisinde o sayfayı kaydediyor ve şöyle bir e, önce Zoteri'ye gelelim. E, yeni bir derme açalım. denemesi diyelim. Şimdi buradan neyi seçersek onun içerisine aktarıyor. Şimdi geldik. sağ tıkladım. Bak bunun SEVTU birinci tıkladım. Bak ben şu anda bu da bir incelik. Ee, Zotero'dan hangisi seçiliyse internet sayfasından kaydettim. Böyle bak şu anda şu buraya geldi Ahmet görüyor musun? Dergi geldi. Şöyle büyüteyim daha rahat görelim. Burada bunun künyesi geldi. Bak bunun PDF'si geldi. Yani bu dergi şöyle tıkladığım zaman PDF'si de açılıyor. Ama biz daha önce şunu söylemiştik. Ee, ücretsiz biliyorsunuz hesabımızda tutma e, alanımız 300 MB olduğu için e, kitapların çok PDF'len eklersek kısa süre sonra bizim ücretsiz alanımız dolar sonra vakit kalmaz demiştik hatırlarsanız. Bunu daha sonra evet. istiyorsak silebiliriz. Veya bunu buradan alıp bilgisayarımıza başka bir de saklayabiliriz. Snapshot da bunun ekran sayfa görüntüsünü alıyor. Tıkladığımız zaman, burada bunun adresi de var. Bak şunu çift tıklayayım. Şu anda bu internetten açılmadı. Şuraya dikkat edin. Bunun, o sayfanın bir görüntüsünü kaydediyor şey. Zotero kaydediyor. Bu incelik anlaşıldı mı acaba? Evet. Şimdi bak şu anda şu sayfa normal internetten Parkın sayfası. Bu ise bakın benim bilgisayardan, bunun kaydettiği yedekten açıyorum. Bu artık, yani şu sayfa kapansa da, ulaşamazsam da artık o kaydettiğim andaki sayfaya buradan ulaşabiliyorum. Ulaşabiliyorsunuz. Şimdi İstinat'ta şöyle bir şey var. İstinat'ta deniyor ki, web sayfasından yararlandığınız zaman, çünkü web sayfaları siliniyor, kayboluyor vesaire değişiyor. Bir ekran görüntüsünü almak tavsiye ediliyor. İşte biz Zotero'yla web sayfasını kaydedersek zaten Zotero ne yapıyor? Otomatik olarak onu alıyor. Birincisi bu. İkincisini tıklayalım. Evet. Birinci tıkladığım için şu an ha, yanlış şunu kapatacağız. Evet. Geldik. İkincisi tıkladım. Yine aynı yere. Şu anda bir hata verdi. Bir daha dinleyelim. Bazen gördüğün gibi hata verebiliyor bir daha deneyelim. Evet. Bir hata oluştu diyor. Şunları bir silelim o zaman. Evet. Silelim. Bir daha deneyelim. Ya burada da ekran görüntüsü var. Şu anda o hata verdi. Bir de ekran görüntüsü olmadan without snapshot diyor. Yani bu ekran görüntüsünün olmadan sadece künye bilgisini kaydediyor. Görelim. Evet, şimdi şu üçüncü seçenek, şu birinci seçenek aslında hata vermeseydi. Şu sayfayı yenileyelim. Niye hata Bir daha tıklayalım. Evet, bu sefer hata vermedi. Şimdi görelim bunu. Evet. Şu. Birinci seçenekte hem ekran görüntüsü var hem bunun varsa pdf dosyası vardı. ikinci seçenekte pdf'si yok. Sadece bunun ekran görüntüsü var. Tıklayalım. O da az öncesinde olduğu gibi yine bak şurada d yedekten yani bilgisayara kaydetmiş. Oradan bunu açıyor. Evet bu web sayfasında başka bir konu da şimdi şu bizim benim şu anda Chrome'u açmış durumdayım. Google Chrome tarayıcı. Biliyorsunuz bizim internete girmek için kullandığımız tarayıcıyla bizim bilgisayardaki Zotero programı ve bizim internetteki Zotero hesabımız arasında irtibatı tarayıcı üzerinden kullanabilmek için eklentiyi kurmamız gerekiyor. Bunun ilk dersinde de bahsettik. Bu eklenti olmaz. Şimdi bu eklentinin bir özelliği şudur sayfada hangi tür bir e, e, yani hangi tür bir kaynak türü algılarsa bu onun şeklini alır. Yani bunu nereden anlayalım? Mesela YouTube'a girelim. Videonun olduğu yere. Herhangi bir YouTube sayfasına gidelim. Bir şey arayalım. İslam diyelim buraya. Evet, İslam düşüncesi diye. Tamam. Herhangi bir Bak, Ahmet gördün mü bak? Şu anda videonun olduğu bir sayfayı açtım. Bak bu video gözüktü, görüyor musun? Evet hocam, değişti ben yani o şekilde şimdi. Ee, tarayıcının Zotero eklentisi o sayfada hangi tür veri varsa çünkü Zotero'da kaynak, yani video dosyasının simgesi farklı, ses dosyasının farklı, makalenin farklı değil mi? İşte o farklı evet. burada da görüyorsunuz. ben onları şöyle bir dosyada topladım. Şurada tekrar göstereyim. Bakın. Bakın. Örneğin şu Android makyesinin simgesi bu. Bu bilimsel makalenin bu. işte Dava falan olsa bu örneğin. Mesela yazmaların bu şekilde. Bak bu film olursa böyle. Kitapların şu şekilde. Efendim bu nedir? konferans bildirisi bu şekilde. Yani farkı var. Bakın şu ses dosyası böyle. Bak ses dosyası olsaydı bu şekilde gelecekti. Tamam. Mesela bunu tıklayalım. Bak. Evet. Sevtu Zetora YouTube diyor. Bu sefer bu şeyin adı geldi. Bunu da istiyorsak yani buradaki bu videoyu biz olabilir ki bir kaynak olarak kullanırsak. Örneğin burada ne anlatmış? Taklit arasında yeni bir yaklaşım diyor. Olabilir ki Bununla ilgili bir çalışma yaparken bu mutlaka bir bilim adımı onun burada konuştuklarına atıf yapmamız gerekiyorsa ne yapabiliriz? Bu sayfaya da atıf verebiliriz. Evet, bu web sayfasını kaydetme kısaca böyle Ahmet. Yani anlatmaya çalıştım. Evet. Şimdi burada dergi parktan örnek verdim zaten. Başka yerlerden de verdim. Onun artık ayrıntısı bence bu kadar yeterli değil mi? Evet hocam. Bu kadar yeterli bence. Biraz çok ayrıntı. Videoda az önce gösterdim. Bak video şimdi eklendi. O video görüntüsüne geliyor. Resim üzerinde nasıl olduğunu gördük. Evet zotoreye kaydet dedik. Bunları geçelim. Video dosyası resim üzerinde de. Evet sayfa görünümü otomatik kaydetme ile ilgili burada bir ayar varmış onu buraya eklemişim Evet, yeni eser künyesini grup ve şahıs kütüphanelerinden almak. Yani örneğin, daha önce de bahsettiğim, biz zoteriye hesap açtığımız zaman ne yapabiliyoruz? Çeşitli değil mi? Kendimiz de grup kurabildiğimiz gibi, grup kurulu olan gruplarda katılabiliyoruz. O katıldığımız gruplar, zoteriye program kurduğumuz zaman, bakın burada grup kitapları altında bunlar gözüküyor değil mi? O grupların kitaplarından da yararlanabiliyoruz. Mesela örneğin şuraya geldik. Mesela bu grupta diyelim bu kitaplar varmış. Direkt buradan da yararlanabiliriz. Veya da bu kitabı direkt alıp kendi dermemizin içerisine sürükleyip bırakabiliriz. Bakın tıkladım buraya geldi. Tamam Bu gruplarımızı yine internet da görebiliyoruz. Daha önce gösterdim. Önce de göstereyim. Bak şu arada ben önce üye girişi yapmışım. Üye giriş adımı Tıklıyorum. Evet, şurada grup tıklayayım. Ee, bakın benim şu anda katılmış olduğum gruplar. Burada da gözüküyor. Burada herhangi bir grubun grup library diyor, tıkladığım zaman o grubun kütüphanesinde bir şeyler varsa onları da ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Yani burada işin özü bilgisayardaki... Zotero programındaki bilgiler, gruplar, aynısı bizim nerede var? İnternet sitesinde var, iki taraftan da yararlanabiliyoruz. Veyahut da diğer başka açıdan bakarsak, bizim kitaplarımızın yediği internette tutulmuş oluyor. Evet buradan yararlanabiliriz. Artık bu grupların kitaplarından yararlanma, grup kurma artık bunlar biraz ee, Bilgisayara bunu nasıl aktaracağız? Evet, şimdi gelelim. Şimdi diyelim ki e, bu bende vardı örneğin bunun aktarmak istedim. Bak buraya geldim. Şu klasör şimdi tıklıyorum. Burada seçtiğim grubun tekrar yapayım. Bak seçtiğim grubun kitapları burada oluyor. Bunların hangilerini aktarmak istiyorsam, bunları seçiyorum ve kendi e, bilgisayarıma bunları aktarabiliyorum. Tamam mı, Ahmet? Evet hocam. Bu anlaşıldı mı söyledi? Evet hocam. Demek ki bir grubun kitaplarını kendi hesabına aktarmak için bu şekilde bakın. Bunda bir tane varmış. Direkt şey çıkmadı. Fazla olursa böyle klasör gözüküyor burada. O zaman tıklayınca bunların listesi geliyor. Hepsini seçersek seçer. Seçimi iptal edersek iptal eder. Böyle aradan Evet. E, işimizde yaranlar da okey dersek bunu bizim kendi e, hesabımıza bulunan Hocam, bu e, zaten e, mesela İslam hukuku grubunda olan hepsi zaten kendi hesabınızda yok mu? Hani niye tekrar e, hesabı aktarmak diye? da var da şöyle bir şey var. Evet. Bunu e, mesela seçeyim. Bak şuradan farklı bir derme seçip orada saklayabilirim. Ayrıyeten ayrı bir şeyim. Şöyle, şöyle diyeyim. Şu anda bu grup kitapları şurada, burada var. Çok zor, burada var. Ama ben olabilir evet. ki bu gruptan çıkmak isteyebilirim veya bu grubun şeylerini buradan değil de kendi dermelerim için almak isteyebilirim. Nasıl aktaracağım o zaman onu? İşte buraya bu dermelerin içerisine o şekilde aktarabilirim. Veyahut da eğer gruplar izin vermişse bir grubu tıklarım, arayıp grup. Çünkü ona izin vermişsek ona katılmadan Kitaplarından seçtiklerini buraya aktarabilirim. Evet. Mesela bir deneyelim, bir grup araması yapalım. Search or grup diyor. İslam diyelim. Search dedik. Evet. İslam mezhepler tarihi. Bak, grup live'leri, eğer herkes açıksa bak ben buraya şey olmadan gördüm, görüyor musun? Ha burada varmış bizim. Olmayan bir Ve hemen mi acaba? İslam dünyası diyor. Bakalım. Evet onu burada açtı. Geçim olarak üye olmadım ama açık diye herhalde. Şu anda benim Zotero'da o var mı? Bak şu anda Zotero'da İslam dünyası yok gördün mü O grup evet. burada yok çünkü oraya üye olmadım. O zaman ben bunun eserlerini tıkladım. Hepsini seçtim. OK dedim. Buradan seçtiğim yere bunu alabilirim. Yani buradan ne anladık? Bu yolla biz e, üyesi olmadığımız veya üyesi evet. olduğumuz grubun kitaplarını grup kitaplığı dışında kendimizin özel kitabını aktarabiliriz. Evet, şimdi oldu. Mesela bak, ben bunu aktardığımız yeri şuradan görüyoruz. Mesela burada seçtiğimiz zaman, bak şurada şöyle tıklayalım. Bakın, burada benim e, derme dediğim alt klasörlerim var. Görüyor musun? Buradan evet. hangisini seçersem? ...onun içerisinde bunu alıyor. Onun içerisine kaydeder. Evet. bu Umarım anlaşıldı. Bak kaydettiklerim buraya geliyor. Görüyor musun otomatik olarak? Evet. Tamam. Bunu da söyledik. Kitapları tek tek kitaplarınıza tek tek de seçerek... ...ekleyebiliriz. Yani topluca aktarmak şart değil... Şimdi sürükle bırak yöntemi. Bu da şöyle. Mesela örneğin buraya geldim. Bu grubun kitapları var. Ben bu grubun kitaplarından istediklerimi kendi dermeme yani kitaplığımın altına almak istiyorsam ne yapacağım? Taşıma. Fareyle taşıyorum. Nereye alacağım? Buraya bak. Artı işareti olduğu zaman bırakıyorum. Bak buraya geldi. Bahır el ulu. Şunu buraya aktardım. Burada dermelerin yerini de değiştirebiliriz taşıyarak. Mesela aldım bunu. Örneğin şöyle altına gelmesi lazım gelmedi niye gelmedi taşıyarak bu normal oluyordu şimdi taşıyayım bakayım evet, şuraya taşıdım evet bak üzerine bıraktım altı oldu görüyor musunuz getirdim bunu bıraktım yani biraz bazen hata verse de. Yani taşıyarak biz dermeleri de yani alt klasörlerinde herhangi bir eserden yapabiliriz bir yerden başka bir yere taşıyabiliriz. Mesela diyelim ki benim kitaplığım bunun içerisinde yüksek lisans tezimde kullanacaklarım ne yapabilirim? Bu kitaplığıma baktım işin yarayanları yanları getirip buraya bırakabilirim. Ne yapar? Burada benim yüksek lisans tezimin kitaplığı içerisinde bunları toplayabilirim. Bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet, bunu da anlattık. Evet, bağımsız not, alt not ekleme az önce bahsetmiştim hatırlarsan. Ona artık bilmiyoruz. Evet, ek ekle diyor. Ondan sanki bahsetmedik. Gelelim işte Evet, şimdi burada ek ekleye tıkladığımız zaman bir küyeye şunları ekleyebilirsin diyor. Nedir? UREİ dediği bir internet bağlantısı ekleyebilirsin. Bunu tıkladığın zaman Buraya bağlantıyı, işte HTTP başlık adresi yazarsın, istiyorsan başlıkta yazarsın. Bu anlaşıldı mı? Mesela, evet, örneğin şu bağlantıyı, hani örnek olsun, bu yapıyoruz. Bunu eklemek istediğim geldim buraya. Bağlantı dedim, onu tıkladım. Bak, bunun altına o adres geldi, görüyor musun? Artık ben bunu tıkladığım zaman, yani bir e, altına. Bağlantı eklemek bu. Bu, bu künye adı tıklayıp ondan sonra dosyaların kaydedilmiş kopyasını ekle. Dosyaya bağlantı ekleniyor. Evet. Bu relayı söyledik. Bağlantı adresi eklenir. Tamam. Dosyanın kaydedilmiş kopyasını eklemek. Rotörde bir eser künyesi seçilirken ekiple içinden, dosyanın kaydedilmiş kopyasını eklediklerince açılan pencereden gösterdiğimiz dosyanın bir kopyasını program klasörüne kaydeder diyor. Tıklayalım. Bunu tıkladık. Buradan buna bir ek ekleyelim. Örneğin diyelim ki, hani şu anda deneme yapıyoruz da şunu ekleyeceğiz. Evet bakın. Bunu getirdi. Bunun altını ekledi. Yani dosya. Evet. Gelelim buraya. Dosyaya bağlantı ekle. Bu da bir dosyayla başka bir dosyanın irtibatını kurabiliriz. Evet. Dosyayla bu eser künyesi irtibatlandırılır. Mesela buraya geldik. Geldim buraya. Bağlantı ekle dedim. Mesela buradan neyi tıklayayım? beşine 1K diyeyim. Bakın. O eklediğimi bunu tıkladığım zaman o dosya açılıyor. Yani bir künye tıkladığımız zaman buraya bağlantı iliştir, internet bağlantısı, dosya bağlantı ekle ise herhangi bir bilgisayarda olan dosyayla bu künyenin irtibatını kuruyoruz. O, o onun bir anlamda kısa yolunu buraya ekliyor. Bunu tıkladığım zaman ne yapılıyor? O eklediğim dosya açılıyor. Yani bu ne işe yarayabilir? E, künyenin diyelim ki okul künyesinin PDF'si bilgisayarımda var. E, ben hatırlarsak biz ne demiştik? E, PDF'lerin kendisini e, Zotero'da tutarsak ücretsiz olan 300 MB hesabımız dolabilirken, Mesela bu, biz PDF'leri bilgisayarla başka bir yerde tutup da e, şuradan, dosyaya bağlantı ekle şekliyle o pdf'yi buraya irtibatlandırırsak bu şekilde de onu kullanabiliriz. Mesela tıklayıp tekrar buraya bir tane pdf seçeyim. Örneğin şunu seçtim. Bak onun kısa yolunu ekledi. Çift tıkladığım zaman ne yaptı? Bakın o PDF'i açtı. Bu anlaşıldı mı acaba? Evet. Canım. Yani bu esere bağlantı kurmak istersek. Şimdi gelelim gelişmiş arama. Şurada Gelişmiş arama şu, tıklıyoruz. Burada e, kitaplığında ara var. Yani kitaplığın kısmında şurada arar bu seçili olursa. Yazacağımız kelimeleri. Yani bunu Şamile'yle mukayese edersek, Şamile'de ne diyorduk? Bir, Şamile'nin tamamında arama vardı değil mi? Evet. Bir de Şamile'nin belli bir bölümünde belli kitaplar arama vardı. Burada da kitaplığın var, burada da şeyler var, grup adları var. Artık hangisinde arayacağımızı buradan seçiyoruz. Artık hepsini ara, başlıkta bunu, şunu ara gibi buraya efendim, bunu yazacağız. Alt dermeleri araştır, yalnızca üst seviye eserleri göster, bunlar seçilmemişse bir şey yapmamıza gerek yok. Bu ne demektir? Yani bizim diyelim ki Zotero programımızda e, yani çok fazla, belki binlerce diyelim, künye topladık. Bir aradığım künye, bu eserde var mı, eserler içerisinde var mı diye aradığımız zaman buraya yaz Mesela buraya bir faiz yazalım, bakalım ne yapacak. Bak hemen zaten faiz yazdım, gördün mü? Bu isimde iki dosyamız vardı, onu hemen buldu. Biz daha fazla aramasını istersek, bakın faiz yazdık. İçinde faiz geçenleri buraya ne yaptı? Sıraladı tıkladığımızın künyesini burada seçiyor. Bak hangisini tıklarsan burada onu seçiyor. Evet bu arama kısmı bu şekilde. Burada temizle dersek aramayı temizler. da olduğu gibi mesela faiz, riba diyelim. Ara dedik. Rivayı bulmadı. Burada başlık ekli. tam şurada hangisini seçersek ona göre arıyor. Alt not tıklarsak sanırım bulurum bakalım. Bulmadı. Evet. Ektosya, not. Mesela notlarda var mı? Yani burada evet, arama yapacağımız yani künyenin alanlarını seçiyoruz. Şurada ara diye buradan. Daha başka dersek burada var. Buradan bunları seçiyoruz. Bunların hangisini seçersek onun içerisinde arama yapmış oluyor. Kaydetme ne olur? Tekrar faiz diyelim. Başlık dersek onu bulur. Faiz, evet. Ara dedik. Kaydetme, aramayı kaydetmek istersek buraya bir isim veriyoruz, arıyoruz. Mesela faiz diyelim buraya. Bak bu nereye kaydetti? Şuraya kaydediyor, gördün mü? Bu kaydedilen aramalar kitap altında derler, dermelerin alt kısmında gösteriliyor ve e, bir tek yanında arama, mercek simgesi olur Bak faiz dedik, olanları buradan buldu. Tıkladığımızı artık burada açıyor, internete internet sayfasında değilse Başka yerde bunları açıyor. Evet. Arama kısmı anlaşıldı mı? Evet hocam. Yani uzun kutuya yazıyoruz. Bunları söyledik. Basit arama şurası. Buraya yazarak da arayabiliriz. Mesela buraya faiz yazayım. Bak hemen faizle ilgili buldu. Buradan da bulabiliriz. Bu basit aramanın şöyle içine girdiğimiz zaman Tüm alanlar seçili olsa bütün alanlarda arar. Tüm etiketlerde arar. Başlık yaratan yıl, yaratan yazar demek. Başlık kitap adı veya çalışma adı demek. Eğer bunu seçersek sadece çalışma adlarını arar. Ve seçtiğimizde, şöyle arka planda gözükür. Şu anda bunu seçtim. Her şeyi dersem, yani nerede varsa bu demek. Mesela bir faiz diyeyim. Bak bunları buldum. Evet, bu anlaşıldı mı? Basit aramada sanıyorum kolay. Evet. Evet geldik son e, şeyimiz burada. Yerini bul. Evet. Şimdi burada, bunun adı Ahmet. Yerini bul demek. Hiçbir eser seçili olmazsa, şöyle deneyelim. Burada e, hiçbir eser seçilmedi diyor bakma motor olan yönet sadece burada arama motorlarını yönet kısmı çıkıyor. Herhangi bir künye seçilirse burada seçilen künyeye göre seçenekler var. Çevrimiçi göster demek yani bu internet bununla ilgili bir ki burada kaydetmişiz mesela bunu çevrimiçi göster dersek bunu kaydedildi yani bunu eklenmiş olan ne yapar? İnternet sayfasını gösterir. Eğer tabi buna bir link eklenmişse, biz az önce eklediğimiz için bu çıktı. Ee, dosya göster dersek buna eklenmiş bir dosya varsa çünkü az önce denemek için bunu eklemiştim hatırlarsanız. Bunları gösterir. Şu. Bak bunu gösterdi. Demek ki çevrimci göster. Bu künyenin bir internet linki varsa künye ileştirilmiş o sayfayı açıyor. Dosya gösterdiyse gösteri açıyor. Dosyayı gör o dosyayı açıyor. Dosyayı göster de bunun ee, yani bizim bir künyeye eklemiş olduğumuz dosyanın tutulduğu klasörü açıyor. Yedekten tutuldu klasörü açıyor. Bakın şu bir yukarı gidersek. Bu Zotero klasörü. Zotero yedek klasörünün içine bunları attı. Kütüphanede bakma dediğimiz zaman, tıkladığımız zaman internetten Vault Cut diye böyle bir çok, dünya çapında birçok e, kütüphanenin e, kataloglarının toplandığı bir veri havuzu var. Orada bunu arıyor, bulabilirse e, buluyor. Bak burada diyor, bunu diyor biz bulamadım diyor. İngilizce olarak. Bulsaydı o şeyi açacaktı. Ben mesela denedim. E, Futurul buldan yanlış hatırlamıyorsam. Şuraya bir yazayım. onun direkt buldum buradan yazayım. Evet. Şimdi bunun üzerinde kütüphanede aramaya yapayım. Evet bu sefer bulduk. Gördün mü? Onu bulduk. Tamam. Yani WorldCat böyle bir e, birçok kütüphanenin ortak e, katalog bilgilerinin olduğu bir bilgi havuzu oradan bu kitap, makale, neyse onu oradan arıyor. Varsa bu da gösteriyor. Evet, başka ne var burada? Evet, cross-reference diyor. Bu da yine internet sayfasından. Başka bir adresten e, bununla ilgili bir şey olursa buluyor, bulamazsa, bir şey bulamadım diyor. Google Scholar Search, bu da Google e, bilimsel arama kısmından arama yapıyor. Bu Türkçesi, bunun Google Akademik. Buradaki kelimeyi Google Akademik'ten arıyor. Olursa burada gösteriyor. Evet. Bu kısımda ilgili sorun var mı? Yok hocam. Ya yani buradan ne yapıyoruz? Seçili olan künyenin bak ekinde PDF'e varsa bak bu seçenekle de değişiyor mesela. Bunda PDF olduğu için PDF var. zaman bunu gör dersen o PDF'i açıyor. Tamam. Evet. Bu yerini bul. Bunun şeyi bu. Bunlar dosyayı gör, PDF'i gör. PdF'yi görmeyi söyledik. Enstans tanesini göster. O çıkıyor. Bak WorldCard az önce görmüştük. 123 ülke ve bölgeler 17.900 mesela benim internetten bulduğum bilgiye göre 17.900 kütüphanenin arşivi burada varmış. Oradan arıyor. Bu daha çok Matırlarla ilgili gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu da yine bir Crossref arama motoruymuş. Google Scholar yani e, akademik değil mi? Google Akademik Türkçesi bu. Akademik de arıyor. Bakma motorları yöneti tıkladığımız zaman ise buradaki iki motorun işte bunu eksiye basarsak siliyor gibi özellikler buradan ayarlayabiliyoruz. Çoluşumuza yaramaz. Evet. Evet. Şimdi Zotero sonuncusunu eşitlemek. Şurada en son simgemizde önce bahsetmiştik. Şu yeşil simge görüyorsun değil mi Ahmet? Şimdi bak evet. bu yeşil simge her şey yolundaysa yanında kırmızı bir ünlem işareti olmaz. Her şey yolunda değilse ne olur? Bu yolunda olmaması evet, iki doğru. şekilde evet. olabilir. Bir bizim e, internetteki Zotero üyelik hesabımızı buraya eşitleden tanıtmamış olabiliriz. Tanıtmadığımız zaman ne olur? Bize buradan Evet. uyarı verir. Bak ne diyor burada? Üzerine gittim. Ee, kabul edilmedi diyor. Eşitleme tercihlerini aç diyor. Yani şurası arkadaşlar. Dosya. O direkt açtı. İşte şuraya diyor, şey girmen gerekir diyor. Üyelik. Kullanıcı adını gireceksin ondan sonra. Yanlışlıkla kalmadıysa ben şu anda bir gireyim bakayım. Eşitleme ekor diyorum. Acaba şöyle miydi? Okey Bakalım. Evet bunu yani şu anda ben mi hatırlayamadım. Evet. Yani doğru hatırlasaydım burada ne yapacaktı? Benim. hesap yani doğru olsaydı o eşitlemeyi yapacaktı. Eşitlemeyi yapacaktı. Yani. Ben de görmüştüm. Yani hizmeti hizmeti tamam. Bunu da yapmak gerekir. Şimdi geldim kitaplam alanı diyor. Kitaplam alanı burası da önce bahsettiğim burada bir grup kitaplam alanı olur ve kitaplam alanı olur. Bunun altında alt dermeler olur. Bunu oluşturmak bizim tercihimize kalmış. İstersek bunu oluştururuz. Eğer alt derne oluşturmuşsa nasıl oluştururuz? Şimdi şuraya tıklıyoruz. Bir alt derme. Mesela diyelim ki sen şu anda bir seminer hazırlayacaksın hemen. Seminer deyip bir alt derme Seminer YR diyelim. Burayı oluşturabilirsin. Ne olur? Seminerle ilgili örneğin sende olan kaynakları böyle tutup ne yapabilirsin? Onun içerisine istiyorsun bırakabilirsin. Topluca orada bulunsun diye. Evet. Grup kitapları burada görüyorsun. Onlar da gözüküyor. Otomatik alır bunları. Şimdi kitaplığın üzerinde farenin sağını tıkladığımız zaman bazı menüler geliyor. Eşitle dediğimiz zaman bu eşitlemeyi başlatıyor. Şu anda ben de adını bilmem lazım. Ondan sonra yeni dene dediğim zaman buradan yeni bir alt klası oluşturabiliyorum. Yeni kaydedilen arama dersem yeni bir arama yapıp buraya kaydedebiliyorum. Kitaplığı dışarı aktar ne demek Ahmet? şaratlar hocam yani onu herhangi bir dosyaya mı aktarma? Bunun yedek dosyasını aktarma yani yedek almak. Yani benim kitaplığım otomatik olarak eşitleme açıksa değil mi internete Peki. Evet. Hesap aktar Herhangi gibi. onunla da yetinmeyip ne olur? Başka ne olur. bir dosyaya. İşte bunu yapmak için bakın. Kitaplığım üzerinden dışarı aktar dersek şu anda notları ve dosyaları dahil edeyim gidiyor. Seçersen dahil eder. Bunu okey dersen, örneğin kitaplı, mesela ben kendim kaydettim harc edelim. Aydın, taş diyeyim. Tarihte vereyim 2021-12 efendim. Ben bu şekilde kaydediyorum. Niye böyle kaydediyorum? Çünkü daha o zaman sıra numarası böyle düzgün duruyorlar. Şuradan kaydet dediğim zaman bunu kaydedilir. Eser dışarı aktarlıyor diyor. Dışarı aktarlanı, şu tekrar geri kurmanın bir yolu nedir? Üzerini tıklarsın, okey dersen, seçtiğin yere bu aktarır. Tabii şu an Bu tüm kitap değil mı? Bu şeyler, mesela hepsi. Tüm kitaplar oldu Ahmed. Hmm, Herhangi hepsi. bir yerinde seçersen sadece olur. Mesela bak şuraya geldim, onun üzerinden. Ha. Hatta bir kitabın belli kitaplar da yapabilirsin. Örneğin buradan. Ya sana arkadaşın dedi ki, sendeki şu, şu künyeleri bana gönder dedi. Tamam mı? Bunlar evet. seçtin. Sağa tıkladın. Bak eserler dışarı aktar. Bu sadece seçtiklerini aktar. Anlaşıldı hocam. Ama, yani tüm kitapla aktarma yani mantıklı olan hepsini en azından. Ya yani şöyle, kendi yediğin için tüm kitaplar mantıklı ama dediğim gibi başkası da, da dolaşabiliriz. Şey Aynen. O da yani. Mesela bir Mesela diyor ki ya işte kütübü site, şeyler varsa bana bir gönderir misiniz? Onları göndeririz. Anladım. Evet, bu şekilde. Tamam, bunlara da baktık. Eşitley söyledi. Yeni derme yeni klasen oluştur demek. Arama yapabiliyorsun burada. Şu ara var Ahmet. O pencere. Burada da açılıyor. Bunu tıklarsan buraya arama yapıp buna bir isim verirsin ve bunu kaydedebilirsin. Tamam mı? Parama kayıtları şurada alt kısma konuluyor buraya. Evet, bunları artık biraz değil mi? Hızlı geçelim. Kitapla dışı aktarı söyledik. Bütün kitapları aktarmak için az önce söyledim. Şimdi bunu başka bu şekilde aktarıyor. Şimdi Word belgesine Zotero ile eklenmiş kaynaklar dışarı aktarmak. Yedeğini almak. Yani Ahmet şöyle diyelim. Sen diyelim ki danışmanına tezini gönderdin ve Zotero ile bunu yazdın. Cipnotları ekledin. İşte bir Word belgesinde Zotero ile eklenmiş olan künyelerin yedeğini bir dosya olarak kaydedebiliyorsun. Bu dediğim anlaşıldı mı? Evet. Veyahut da sana bir makale geldi. Zotero ile eklemiş. Tabi gelmesi lazım. Sen bunun kaynaklarını kaynak bilgilerini almak istiyorsan bunu, bir internet adresi var. Şurası. Oraya giriyorsun. Şu sayfayı internet açalım. Evet, burada çok sayfa var. şu adres bu adrese dosya seç kısmından Zotorayla eklenmiş olan, kaynaklara eklenmiş olan bir çalışmayı göstermen lazım. Mesela ben diyelim ki, kendi danışman olduğum, öğrenci mesela bildiğime bakayım. Mesela şu, danışman, şu öğrenci mesela bunu ile eklemişti. Tıkladım, sonra burada diyor ki, bak bununla diyor, bu yüksek lisans tezi, içinde diyor 83 tane farklı kaynak var diyor. Buradan e, hangi türde kaydedeyim format. Bunlar hangi birisi olan şu seçilebilir deniyor. Bak bunu download ettiğin zaman bak şöyle bir onun içindeki künye bilgilerini bir yedek dosyası olarak indiriyor. Yani bu işte bir dosyadaki künyeleri alıp yedeğini saklamak açısından faydası olur. Evet geçelim bunu. Yedeğe aktarmak için üzerine tıklayıp OK diyoruz mesela. Örneğin şu anda az önce indirdiğim şu. Bak tıkladım. OK dersem onu şu anda seçil olan içine aktarıyor. Bir de şuna dikkat edelim. Yedek dosyanın adına ne verirse o adla aktarıyor. Mesela bana ne diyeyim? Word yedek diyeyim. Bak şimdi bunu aktarayım. Nereye aktarmasını istiyorum? kitaplığın altına atlarsın. Şimdi geldim. Bak önce kitaplığımı seçtim. Nereye aktarmasını istiyorsan. Sonra geldim, onu tıkladım. OK dedim. Bak, Word yedek diye buraya şu an aktarıyor. Bunun içinde, bak aktarma tamamlandı. Az önceki benim e, internetten yedeğini aldığım bakın tezin künyeler buraya geldi gördün mü? Evet. Tamam. <gülüyor> üzerinde fareni sağ tıkladığımız zaman. Yeni alt oluşturmak istiyorsak hemen bunu tıklıyoruz, bir alt klasör oluşturuyor. Dermeyi silmek istesek bu. Şimdi bak Ahmet, burada dikkat edeceğimiz bir derme sil var, bir de derme ve eserleri sil var. derme sil dersek, mesela örneğin şunun içerisine ben bir iki tane kitap katayım. Şu anda iki tane makara ekledim buraya. Şimdi bunu sağ tıkladım. Eğer Derme'yi yeni adlandı desek bunu tıklayacağım. Derme'yi sil dersem kitaplar resim müsaade Derme'yi siliyor ama e, Derme'yi ve eserleri, ikisini beraber siliyor. E, derme'yi dışarı aktar dersem, az önce söyledim, bu sadece bu Derme'nin yediğini alıyor. Dermeden kaynakça yarat dersem bundan e, seçilen sisteme göre bir kaynakça dosyası kaydediyor tamam mı Ahmet? kaynakça. Yani o dermeden yani kaynakça da gösterişine göre bir yedekleşe kaydediyor. Evet. Dermeden rapor oluştur dersek, onun da dermeyle ilgili bilgiler olduğu bir sayfa açılıyor. Oraya bakabiliriz. Tamam, onları eserleri silmek dedik, dermeyi silmek dedik. Ben söyledik. Dışarı aktardan bahsettik. Kaynakça Evet. Künya bilgileri kaydeder veya kan, e, mesela şöyle diyelim. Dermeden kaynakça yarat. Evet, burada stil seçiyoruz. Notları seçiyoruz. Evet. Okey dedik. Bunu kaydediyor. Aynı zamanda yok şey yapmadı. Tamam. Evet, burada şunu diyor arkadaşlar. Kaynakçayarak dediğimiz zaman şimdi RTFR bunu kayıt türü, HTML yani internet olsun. Şuraya panoya kopyalar dersem bir dosya kaydetmiyor. Yani bilgisayarın hafızasına kopyalıyor. Onu bir Word'a yazı dosyasını yapıştırabilirim. Yazdır dersem onu yazıcıda o künye bilgilerine yazdırabiliyorum. Mesela panoya kopyal diyeyim. Kopyaladım. Bak denemesini yapalım. Bakın içinde künye bilgilerini gördüğün gibi şöyle bir nosyanın içerisine aktardım. Evet bunu çok fazla kullanmayız tahminime göre. Evet rapora da baktık. Bilgi veriyor. Onu da geçelim. Dermelerin yerini dedik. Fareyle tutup şey yapabiliriz. Şimdi gelelim yayınların başlığı var. Burada şunlar dermeler verilen yani alt klas klasör ve alt klasörler eğer alt köşesinde şey olursa yani arama mercek simgesi olursa bu nedir o kaydedilen arama demektir şimdi şurada yayınlarım diyor Amit. burada tıklayınca açıklaması da var yani sen kendi yayınlarını istiyorsan buraya ekleyebilirsin Amit. tamam mı nasıl ekleyebilirsin eklenecek eserin fareyle tutulup yayınlarına Sürükle bırakabilirsin. Bunun açıklaması var. E, sadece diyor kendi, burada yarattığınız yarattığınızda yararlı İngilizce çevremi, yani kendi yazdıklarınızı ekleyin diyor. Çünkü bu, burada da yazdığı gibi yayınlarını eklediğiniz senin profil sayfandan, yani Zotero hesabında senin adın bulunduğu zaman profilinde bu yayınları gösterecek. Onu ne yapacaksın? Birincisi, örneğin şu makaleyi ben yazmışsam kendi yazdığımı düşüneyim. Ben bunu alıp yayınlarıma bırakırsam ki bu işte yayınlarımı dosyalarına dahil et, notlara dahil et, bu eseri ben yarattım gibi seçenekler var. Neksiye de bunu eklersek bizim profil sayfamızda bu gözüküyor anlık, tamam mı? Evet. Evet, bu şu anda bizim fazla kullanacağımız bir şey değil. İleride eklersek bunu düşünürüz, tamam o da ayrıntılı bilgi vermişiz artık bu ayrıntılara girmeyelim. O da bunun şu noktasını anladık. Tamam. Evet. Yayın arma diyelim bir eser ekledim. Az önce eklememiş miydim? Bir daha deneyeyim. Ha, buraları yapmadığım için ek ekleyeyim bakalım. Şunu tıkladım. Sonra burada telif hakkını aynen tutuyor. Tıkladım. Dolayısıyla burada bakın yayınlarımı ekledi, Pişman oldum. Bunu seçip delete'e basarsam veya da yayınlarım üzerinden silemedik. O zaman bunun üzerinde seçip delete'e basarak bunu silebilirim. Şimdi geldik yinelenmiş eserler. Burası önemli bir şey. Yinelenmiş eser ne demek? Mükerrerleri bulmak demek. Bu niye yarar? Sen diyelim ki farklı kişilerden, gruplardan çok sayıda künye bilgisini aldın, kendi zotorunu ekledin ama mükerrerler var. Yani senin diyelim ki şu anda benim mesela kitaplığımı tıklayınca burada 501 eser gözüküyor. Belki bunun 50 tanesi bilemiyorum. Mükerrer olabilir. İşte mükerrerleri bulup silmek için Mineralmiş eserler tıkladığın zaman bunu arıyor ve bak, müke, bak iki, Ecel iki tane var gördün mü bak İbn Sina iki tane Ali Mustafa iki tane bak şehir makalesi iki tane gördün mü? Bunları buluyor ve buradan ne yapabiliriz? Bunlardan birisi tıkladığın zaman bak tıklıyorsun bunu. Evet burada şöyle açayım. Eseri birleştir dersem bu eseri birleştiriyor. Ee, hangisi diyor asıl olsun diyor. Bak burada bu eserin oluşturulma tarihi var, saati var. Altında da bunun künye bilgileri var. Örneğin bak iki eseri birleştir değil. Bak ne yaptım? Onu tek eser haline getiriyor. Mesela bunu birleştir diyeyim. Bu şekilde buradan eserleri birleştirebiliriz. Yani bu işe yarar müterrerler bulmak için. Karar kısmı anlaşıldı mı? Evet hocam. Şimdi burada bir e, bunu gösterip gizlemek diyor. Yani bunu saklay tıklarsan bunu göstermiyor. Geri nasıl getirecek? Burada yine el hemşeserleri tıklarsan kitabın üzerine o tekrar gösteriyor. Yani isterse o şey gizlenebiliyor. Dosyalanmış eserleri görmek herhangi bir derme içine yerleştirilmemiş eserler demek. Gördün mü? Dosyalanmamış bu. Anlaşıldı mı? Ee, tekrar söyler misiniz? Hocam? Bak burada dermeler var ya, dermelerde kitaplar var. Değil evet. mi? Dosyalanmamış demek, yani herhangi bir alt klasör için yerleştirilmemiş kitaplar demek. Evet. Tamam bunu da sağ tıklayıp sakla dersem bu başlığı gizliyor. Sonra kitapın üzerinde sağ tıklayıp posyalamamış eseri göstersem bunu gösteriyor. Çöp sepeti bu ne demek? Çöp sepeti benim sildiklerim. Yani şu anda diyelim ki buradan örneğin bir eseri sildim. Bu Zotaradan silim, silimliyor bilgisayarda olduğu gibi. Ne yapıyor? Önce çöp sepetine gidiyor. Çöp sepetinden silersen tamamen silinmiş oluyor. Bak şu anda benim çöp sepetimde 16 122 silinmiş eser varmış. Gördün mü? Şu anda ben bunların istediklerimi yapabilirim? Bak bunu tıkladığım zaman şöyle açayım. Burada bunu kitaplama yükle dersen silindiği yere tekrar geri götürüyor. Kalıcı olarak sil dersen tek tek bu şekilde silebilirim. Bununla ilgili bilgileri burada görüyorum. Ama tek tek uğraşmak istemiyorsam sağ tıklarsın, çöp sepetini boşalt dersin. Bak bu işlem geri alınamazdır. Okey dersen çünkü ben de çok deneme yaptığım için çok kitap birikmiş. Onları sileriz. Evet burasını da çöp sepetini de söyledik. Boşaltma dedik. Evet. Geri yükleme. Az önce gösterdim bunları. Şimdi diğer bir şey grup kitapçılarında görüyoruz. Dolayısıyla buradan katıldığımız grupları görebiliriz. Evet, şimdi geldik. Eser listesi alanına, neyse bunu böyle silmeye tıkladık. Şu orta kısım, eser listesi alanı. Bunu tabii iptal edebilir bilemiyorum. Burada şöyle büyüteyim bir tahmin veriyorlardı. Evet, sonra sonra bunu evet, bekleyeceğiz mecbur. Çünkü o olunca şimdi burada Başlık var. Başlık demek eserin adı demek, veya kitabın adı, makalenin adı. Yaratan, bu yazar demek. Artık bu müellifi artık bize biraz hoş gelmese de artık Türkçe olarak yaratan diye çevrilmiş. Biz buradan hangisini tıklarsak, burada başka seçenekler de var. Mevcut eserler o tıkladığımıza göre sıralanıyor. Tabii silme normalde bu kadar çok sürmez. Benim tab 16 küsur kitap birikmiş. Onun için fazla sürdü. Tamam. Şimdi kitaplama alanı şöyle. Bak burada ne var? Başlık demek yaratan var. Şunları şöyle üzerine gidip de ayırma çizgisi üzerinde. İmre iki tarafı ok olduğu zaman bunu sağa sola götürerek bu alanları genişletme, efendim, daraltma imkanımız var. Şimdi burada ne demek? Başlığı tıklarsam eserler başlıklarına göre alfabetik sıralanıyor. Yaratanı tıklarsam, yani ne demek? Yazar adlarına göre sıralanıyor. Evet. Eser türünü tıklarsam eser türlerine göre sıralanıyor. Bak eser türleri bir araya getiriliyor. Yıllı tıklarsam yıla göre eserler sıralanıyor. Burada olmayan seçenekleri buraya eklemek istersen şurada ekli dosyalara göre sıralama yapıyor. Ekli dosyaları gösteriyor. Şuradan buradaki başlıklar, şurada seçili olanlar. İstersen ben buraya tarih, yayıncı, yayın, eklendiği tarih, değiştiği ilave, notlar gibi başka sütunlar da ekleyebilirim. Eklersen ne olur? Bu eklediklerime göre bunları arama imkanımız olabilir. Evet bu eser alanında var mı sormak istediğiniz Ahmet? Anlaşılıyor mu? Evet, yani eser alanı bize bir anlamda eserleri oradaki başlıklara göre e, sıralama imkanı vermektedir. Burada daha önce söyledim. Şurada da var. E, orta. Eserler burada. Şöyle biraz büyütelim. Eser türlerini tıklayınca daha rahat görürüz. Bakın her eser türünün Farklı nesi var? Simgesi var. O farklı simgesi var. Bu simgeler insan biraz dikkat edersek zamanla ya ne yaparız? Kitapların simgesi bu şekilde, film dosyası böyle, gazete makalesi böyle, işte ne bileyim. Burada başka ne var? Diyelim ki kitap bölümünün simgesi bu şekilde. Ondan sonra ses dosyası böyle mikrofon simgesi. Sözlük olursa bu şekilde. Televizyon yayın bir programı olursa bu şekilde. Şunlar tezlerin şeyi ki Şamli'de de bu simge bu şekildeydi. Bu şekildeydi simge. Evet. Eser üzerinde farenin işaretine tıklayınca neler görüyoruz? Bir bakalım ona da. Şurayı tıklayalım. Başlık tıklayalım. Tamam. Şimdi evet. Şöyle baktık. Bir eserin üzerine fareye sağ tıkladığımız zaman Bak şuradaki simgelere benzen şeyler var. Burada ne diyor? Çevrim içi göster. Eğer yani bu eserin künyesine bir internet adresi eklenmesi orayı açıyor. Not eklemek istersek bu künyeye buradan da not ekleyebiliyoruz. Ek ekle derken bakın. Not ekleme. Şöyle açayım bunu. Şöyle. Tam açalım. Yani bazı işlemleri farklı yerlerden yapabiliyoruz. Normalde künyeye notlar buradan ekliyorduk hatırlarsak. Yine kuyuya tıklıyken buradan ona internet adresi bir dosyasını bir yere yediyi kaydetmek bir almak başka bir dosyayla bağlantısını kurmak gibi işlemler yapabiliyorduk. Bu işlemleri farenin sağını tıklayarak da yapabiliriz. Bakın not ekleme, ek ekle, var olan PDF dosyanı bulma, eseri çoğalt, aynı eseri çoğaltıyor. Tıklayalım, iki tane yapıyor. Bu eseri çoğalt nerede işimize yarar? Diyelim ki birden fazla ciltli eserlerin her cildini ayrı kaydetmek istiyorsak ki normalde böyle yapmayı daha önce geçmiş tavsiye etmemiştim. Hani Künye Önen Serahsi'nin mefsutu 30 cilt. Şimdi 30 cildi ayrı ayrı kaydedersek kitaplığım alanında 30 tane mevsut gözükür. Yani onu yapmaktansa bir kitabı tıklayalım şimdi şöyle. Şöyle kitabın cilt sayısı alanına Toplam cilt adı örneğin 30 gibi neyse yazarak şu yazdıktan sonra yararlandığımız cildi kendimiz eklent eklerken elle yazabiliyorduk. Ama burada da evet. Eseri çoğaltarak bunu yapabiliriz. Eseri silmek istersek bunu kullanırız. Eseri dışarı aktar yani yedeğini al demek. Bu eserden kaynakça yarat ne demek? Bunun kaynakçada gösterir şeklinin bir kopyasını veya yedeğini al demek. Eser hakkında bilgi almak istiyorsak raporu tıklıyoruz. Burada az önce bahsettiğim için sanıyorum anlaşılmayan bir şey kalmamıştır. Öyle tahmin ediyorum. Evet, şöyle burayı biraz kapatalım ki bize biraz alan kalsın. Tamam. Farenin sağına menüler gösterdik. Evet. İki veya daha fazla eseri seçince de buna benzer menüler geliyor arkadaşlar. Onları geçelim. Eşeri, ha, eseri çöp sepetine gönder. Eserleri birleştiriyor. Mükerreleri birleştirmek. Evet. Evet. Dışarı aktar. Ondan sonra rapor oluşturmayı söyledik. Veri giriş alanı şurası. Onu da anlatmıştık. Ahmet oraya artık şu anda geçiyoruz. Değil mi? Etiket alanı şurası. Etiketle burada gösteriliyor. Bir etiket alanıken buraya yazıyorduk alt kısma. Onu da anlattım. Herhangi bir dermeye tıkladığımız zaman varsa onunla bir etiket burada gösteriliyor. Yoksa da gösterilecek bir etiket yok diye alt kısımda bir bilgi gözüküyor. Evet, etiketler kısmından biraz bahsetmiştik. Etiketlere istersek, şuradan biraz ayrıntılı şey merak ediyorsak, buradan etiketlerle ilgili bazı e, ayarlamalar yapabiliriz. Evet, herhangi bir etiket Tıklayalım. Burada etikete renk ata, etiketi yeniden adlandır, etiketi sil gibi seçenekler var. İstiyorsak bunları da kullanabiliriz. Örneğin, İslam hukukuna farklı bir renk vermek istiyorsan buradan değil mi? Bir farklı renk seçip, rengi ayarla dersem bakın o etiketin, o boyanıyor. İstersek bu biraz kişisel tercihe kalmış. Etikete yeniden isim verebiliriz, etiketi silebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar, biz e, şu menü çubuğundaki simgelerden bahsettik. Bir de burada, buradaki yapılan işlemler ve ilavesinin, şurada yazılı dosyalar var. Buradan da çeşitli işlemler yapabiliriz. Yani şu simgelerle yaptıklarımızı ve bazı ilave işleri buradan yapar. Dosyaya tıkladığımız zaman yeni eser oluştur. Yani şu artı simgesiyle yaptığımız işlemi buradan yapabiliriz. Yeni not oluşturma buradan yeni derme. Bu kapatabiliriz şeyi. Bakın ne yaptı? Zotoriyumuzu kapattı. Tekrar açalım. Evet. İçeri aktar. Yani bir yerden yedek kaldığımız bir şeyi Zotoriyaya aktarmak istiyorsak içeri aktar bu demek. Yani alınan bir yedeyi Zotoriyaya ye aktarmak demek. Bunu seçip next diyoruz. Sonra buradan Yedek dosyayı gösterip, e, tabii şimdi kafadan bir iş yapmayalım. Oradan tabii yedek dosyayı bilgisayardan gösterip, mesela şu Word yedek örneğin az önce yede kalmıştım. Bakın, bunu burada seçenekler var. Onları seçtikten sonra bunu içeri aktarma işlemini buradan da yapabiliriz istiyorsak. Bak, 83 eser diyor, içeri aktarıldı. Panodan içeri aktar. Yani bu ne demektir? Bilgisayarın hafızasına kopyalanmış olan künyeleri e, istersek e, Zotor'a aktarabiliyoruz. Kitaplığı dışarı aktar, bu da ne demektir? Yedeği al demek, bunu önce bahsetmiştim. Yani içeri aktar, yedekten Zotor'a ye aktar. kitaplı dışarı aktar da nedir? E, bizim bu kitaplığımızın yedeğini almak demektir. Çıkış bunu kapatır. Düzenliğe geldiğimiz zaman özellikle bu düzenlerdeki şeyler arkadaşlar, bu not alanda vesaire diyelim ki buraya bir şeyler yazdık. İşte burada işte bu geri al veyahut da işte kes, kopyala, yapıştır, tümünü seç gibi şeyler burada eşeğer var. E, e, bu dersek, bu imle şu basit arama yerine gidiyor. Eğer buradan geniş arama dersek yani şuradan şu simgeyle açmış olduğumuz arama penceresi buradan da açılabilir. Tercihler var. Burada Zotero ile ilgili ayarlamalar yapılıyor. Burada üst başlıklar genel ayarlamalar var. Bunlar arkadaşlar çoğu varsayılan kalıyor ama biraz meraklıysak buraları inceleyerek kendimize göre ayarlama yapabiliriz. Eşitleme yani bizim Zotero üyelik eee adımızı ve şifremizi girerek Zotra'daki bilgilerle e, üyelik hesabımızdaki bilgiler birbirle eşitleyebiliyoruz, senkronize edebiliyoruz. Aramada bu indeks oluşturma arkadaşlar. İndeks dediği Zotra'ya ekli PDF vesaire olabiliyor, anlatmaya çalışmıştık. Dolayısıyla bu ekli dosyaların hepsinin bir indeksi oluşturulduğu zaman ne yapar? E, arama yaparken bu kolay olur. İşte i̇ndeksi tekrar oluştur dersek e, yeniden oluşturur. İşte burada da bazı seçenekler veriyor. Mevcut indeksi sil dersek bunu sil deriz. Bunları yapabiliriz. Evet. Dışarı aktar. Buradan ee, Zotero'daki eserlerin dışarı aktarılması ilgili ayarların yapıldığı yer. Alıntı yap. Bu da ee, bizim ee, Zotero'daki stili seçme yerimiz. Bunu mutlaka seçmemiz gerekiyor. Çünkü Zotero ne yapar? Seçilen Stile göre değil mi? Daha önce bahsetmiştim. Bize ne yapar? Dipnot ekler. Mesela isnadın biz dipnotusunu kullanıyorsak bunu seçmemiz lazım. Buradaki bir stili silmek istiyorsak eksiye basarız seçtikten sonra. Yeni bir stili bilgisayardan eklemek istiyorsak artıya basarız. da onun bilgisayarımızda stil yüklü olması lazım. Oradan gösteririz. Eğer burada stil yoksa bizim bilgisayarımızda da yoksa ekstilindir tıklarız. Tabi internet olması lazım. Zotero'nun stil arama sayfası çıkar. Mesela Uludağ diyelim. Uludağ Üniversitesi'nin orada yüksek lisans doktora yapan birisi düşünelim. Onların kendi enstitülleri stil oluşturulmuş. Onu burada bulduktan sonra bunu tıklayınca ne olur? Direkt bizim stiller listemize Bunlar eklenir. Evet. Bu stil düzenleyici, stil ön izleyici bu biraz yani bu stil konusunda uzman olan kişilerin e, alanına giriyor. Yani bu bizim gibi kişiler fazla burada bir iş olmaz. Yani bu biraz e, kendisi stil kodlarını yazan, oluşturabilen vesaire gibi ileri bilgisi olan kişiler için. Burada alıntı yaptan sözlük işlemci e, tıkladığımız zaman burada e, Word ve LibreOffice bu yazım programları bildiğiniz gibi. Bu, buradaki eklentisi mesela Word'da Zotero eklentisi varmış. Bu bir sorun olursa buradan tekrar kurul tıklayarak Word'umu şöyle açalım. Bak burada. Zotory'u kurunca şuraya eklentiler geliyor. E biz buradan, olur ki bu eklentide bir sorun olursa oradan yeniden kur seçeneğini deneyebiliriz. Şimdi şu çok önemli. Klasik alıntı ekleme iletişim kutusunu kullan. Ahmet bu çok önemli buraya dikkat edelim. Bu ne olabilir acaba? Hocam hangisine demiştiniz? Alın. Klasik alıntı. Yok. Alıntı yap, sözlük istemez. Hmm. Şimdi şöyle şimdi diyelim ki bir dosya, şuraya ben bir Bilgi düşünelim, bunu tez düşünelim Buraya yazdım, şimdi kaynak vereceğim değil mi? Ne yapıyorum kaynak eklemek için? Add, edit, citation Tıklıyorum, tıkladım Tıkladığımız zaman Bu not ekleme çubuğu açılıyor Gördüğün gibi Biz buna modern dipnot ekleme çubuğu Diyebiliriz İşte şuradan Şu seçili değilse Bu şekilde açılıyor eğer biz buradan klasiğe geçmek istersek şu Z'nin oradan tıklıyoruz. Klasik görünüm diyoruz ve klasik görünüm açılıyor. Eğer biz buradan klasik alıntı ekleme iletişim kutusunu kullan dersek bu sefer klasik e, not ek, dipnot ekleme kutusunu varsayla yapıyoruz. Bu sefer o açılıyor deneyelim. Bak bunu tıkladım bu sefer. Direkt o açılıyor. Gördün mü Ahmet? Ben evet, yani o, o kutu işaretlediğimiz zaman direkt klasik açılıyor. Klasik açılıyor. Hı -hı. Şimdi klasik sanki biraz daha kullanımı kolay gibi gördüğüm kadarıyla. Tamam şu Çünkü burada eserleri görüyorsun. Ondan sonra birden fazla tek eserse tıklıyorsun. burada tabii arayarak da bulabilirsin mesela. Faiz ah, yazası eser gelir. Tabi burada hangisi seçilirse oradan arıyor. Kitaplarımı seçersem hepsini de arar. Evet, buldum. Sonra onu tıklıyorsun, sayfaya yazıyorsun. Eğer birden fazla kaynak ekleyeceksen, çoklu kaynağa tıklıyorsun buradan. Bu sefer ne yapman lazım? Önce bir dipnota ekleyeceğin kaynakları şu oku şarkıyla buraya getiriyorsun. Hepsinin tek tek sayfalarını ekliyorsun. Tamam mı? Böyle ekliyorsun. Buradan diyelim ki sıralarını değiştirmek istersen yine okları kullanıyorsun. Ondan sonra en son OK'ya OK basarsan buradaki bütün kaynakları ne yapmış oluyor? Nota eklemiş oluyor. Evet bu ayar bu düzenle tercihler. Gelişmişe baktığımız zaman evet burada ile ilgili dosya ve klasörlerle ilgili bu şeydeki kısa yollar var. Örneğin yeni eser oluşturma kontrol shift artıya ye basarsan yeni eser oluşturma şey açılıyormuş. Bu kısa yolları görüyorsun. Hatta buradan silip kendinde yeni bir kısa yol atayabilirsin istiyorsan. Bu dosya ve klasörlerim şu anda yediğinin tutulduğu yer. Eğer istiyorsan burada bunu değiştirebilirsin. Bu tabii kişinin tercihine kalmış. Evet. Burası da bu şekilde düzenle kısmı. Görünümde de bu görünüm yazı tipinin boyutu, büyüklüğü, küçüklüğü ile ilgili burada yani görsel ayarlar yapılıyor. Örneğin şu anda yazı tipi 12miş Sen bunu 16-18 yaparsan yani buradaki yazı tipleri büyür. Tabii yeniden başlatman gerekiyor. Bunu aktif etmek için. Evet. Yığılmış görünüm. Burada da görünüm ayarları var. Hocam e, süremiz doldu, bilginiz olsun. Tamam, hocam. şu şeyler bitirelim Ahmet istersen. Şu araçlara bakalım değil mi? Tamam hocam. Zoom. Araçlarda ne var? Zaman çizelgesi, RTF tarama, tarayıcı bağlantı, eklentiler, geliştirici bunlar biraz dikkat edersen Ahmet. Biraz ileri düzeydeki kullanıcılar için. Bizim için orada fazla bir şey yok. Bu yardımda da burada çeşitli yardım sayfaları var. Onların forumları falan var, tartışma oraya katılabiliyorsun. E, güncelleşmeyi denetleyebiliyorsun makana. yeni bir şey var mı? Bak şu anda diyor yeni bir güncelleme yok tüm programla ilgili. Zotero hakkında da burada hangi sürümü kullandığını bununla ilgili bilgi alıyorsun. Evet böylece Ahmet bu dersimizde ne yaptık? Hem araştırma bonundaki simgelerin işlemlerini hem bu kitaplım eser listesi alanını üstteki yazılı menüleri değil mi? Ondan sonra ve burada da bir eserle ilgili künye bilgisi ekleme, not ekleme, etiket ekleme, eseri başka bir eser veya künye bir şeyle ilişkilendirme gibi puanları gördük. Evet, haftaya e, sanıyorum artık şeye başlarız Ahmet. Eee dipnot eklemeler, ilgili bakarız. Evet. oradan bitirirsek bir sonraki haftada bir haftada World'u biraz anlatırız biterse derse hocam son haftada hocam böyle anlatsanız çok iyi olur i̇şte haftaya bitersek inşallah, i̇nşallah. çalışırız o zaman son haftada en azından evet. World'da işte Aynı. belli Genel başlı aklına gelen şeyleri gösteririz burada. evet tamam, dersimizi burada bitiriyoruz esselamu aleyküm hafif Hayırlı aleyküm haftaya inşallah görüşmek üzere